Hemen arkadaşlar. sizinle yeni bir tane video. Doydu. Ne oluyor? Ha oldu. Arkadaşlar iyi haberim var size. Slotuzu aldım. Bari hmm. geçelim. Arkadaşlar sotuz aldım. Bayağı iyi sotuyor. Yani artık devamlı video çeksem, 10'unu satayım akşam şöyle. Ha neyse yani güzel bir tane video çeksem. Arkadaşlar şimdi neler oldu video çekmeyince Arkadaşlar ben ikinci videoyu çektim sonra yine sildim Önce birinci de çektim onu da sildim Biraz kendim toparladım çünkü e, Hem soğutudum yerine soğutudum zaten bugün getirdim Hatta 5 saat bile olmadı getirdiğimden. Arkadaşlar İşte böyle bir tane ev yaptık Abi tadev... Tadev... Lan burası size değil mi? Ha? Ha yok. Arkadaşlar, çadır evini şu an göremiyoruz. Orayı işgal etmiş herhalde. Evet. Ağalar durun buradan görebiliyorum. Daha bak. Orada. Dediler ki. Orayı işgal etmiş. Öyleyse. Oğlum orayı şikayetmiş. Gide içsine bakar. Arkadaşlar işte içinde hiçbir şey yok. Olmalı ya. Hepsini ne aldığım taşları Biraz böyle e, şeyler yaptım. Neydi abim yaptı da olsun. Ben bugün o kadar da oynamadım. Yani e, abime hiç verdim. Şimdi e, bu arada çok sessiz çalışma mı? Neyse yeni şeyler oldu bunu Bu bunu böyle yapmak oluyormuş Bu arada şu hala uyut çözemedim altını 15. Neyse, onu çözeriz ne Neyse, onu bir bakacağım çözeriz. Arkadaşlar, şimdi e, başka ne yapalım? Adim bir uyuyalım çünkü sabah işimiz var. La la la la la na. Ha, o yanda şimdi. he bir dakika ne girelim nasıl çıkayım he lan lan girip çıkı dokunma ha, aga böyle ha, e şimdi mikrofon duyuluyor ha. abim burayı bazı günlere salmış uuu Evet. Oğlum su taşıyor lan buradan. Burada hortum yanıktı. Buraya. Ne yazık ki hortum var burada. Buradan bayağı suy yeterliğimsem. Ben gidip oradan geçip buraya geldim. Bu ne ola? Ha ola la la. Neyse. Patara ya. Orasından şeyden su var diğer Ha. Ee, arkadaşlar şimdi başka ne yapabiliriz zam yapalım buranın zamını döşemeliyim çünkü ha, var da burada açılar tarlaları büyüttüm Daha hızlı da bilmiyorlar ee, tabii ki de ben şeyle uğraşmıyorum hiç ee, ne bileyim maden lafını uğraşmıyorum oyun gelen videomuzda e, ne bileyim sabahtan mı gelen video artık ne bak. Ee, gelen videomuzda abim uğraştık Bu arada bizim odayı e, İkinci odamıza bir tane balkon lazım ee, Öncede ne yapacaktım lan He Arkadaşlar ben bir tane bot yapayım eliniz. Çünkü ben Kum toplamadım i̇şte. ee, Böyle mi yapılıyordu Bence kürek lazım değil He. Yani A101 Teknes gibi motor Ama şurayı da yanda veriyorum. Gene onda ferar. Para... Ekstrada alıyoruz da tamam burada işte almadım. Ha böyle. Böyle basınca su çıkıyor. <gülüyor> Hadi. Bunu şurası doğru geç Dur krekleyeyim. Oradaki bu arada şeyleri de kıracağım. Ha basmak için. Hoppa bir tane o shift ile Arkadaşlar. Hmm. O bayağı ses kastım hmm. Abim ofisi diğerine falan uğraştık Ama ben tam bilmiyorum oyunu bitirmeyi <gülüyor> बस yani. Hadi harbiden bu biz burada şu bir, e, evine oryalım mı? Ya da sonra vurursak. Vura ya. ya da hiç şimdi kendimizi yormayalım. Hop, tane. O ne Vinyo. Vinyo. Vinyo. Ha neyse. Oğlum Boyun sandım lan şunları ooo top ki iyi olur dedim o kadar gidebilir miyim değdim yine dedim bu arada e, size göstereceğim sol tutuyu yani bugün değilse ya, instagram attım resmini yok lazım değil ee evet, demek ben ne yapsak Ha bu arada bir şey söyleyeceğim ee buradan bakabiliyor mu bayağı soracağım. abi ee, fırın fırın üç tane biri benim iron Kanka ayırım firm modu yok. Nasıl var? Yok. <gülüyor> Durun mu <yazmalıydım> yoksa? <gülüyor> ha buldum buldum. Bundan bir tane yapalım Tamam 8. Dokuz yap Bu video beni Bu benim videomu bozacak? Onun zaman burada müzikle Yürü hepsi sıfır yapıyorum Kapalı kap tamam Oya dönelim şunu kıralım Hop Şöyle şimdi şöyle Düşemez mı Düşedik bunu da. Bu arada her video çektikten sonra video, kendi videomu böyle bakıyorum. Ha, güzel olmuş ya. Ha, güzel olmuş ne bileyim. Böyle yapıyorum. Ha, sonra da ne bileyim short falan anlaşıyoruz. Abimle nasıl video çekeceğimizi falan konuşuyoruz. Öyle iyi oluyor. Bence tavsiye ederim herkese. Ananı. Oğlum girdim lan. Hmm demek buna kadar hızlı pişirecek baya iyi oğlum, baya hızlı lan neyse ben bunu e, bu burada kaldı bunlar zaten bana lazım değil bunlar piştikten sonra ben bunu koyarım deniştim ama bana odun lazım neyse ben pişirin dokuz tane şunu koy tamam arkadaşlar bu arada buraya bir tane Balkon yaptım mı de? Abi bunu nereye yapsam? Buraya falan mı yapayım? Yani ya da şu bak şunu şuraya birleştirelim. Şurası balkon olsun tamam. Okay. Taştan mı yapsam lan? Bu taş güzel görünmeyecek yani. ee, arkadaşlar, o zaman ben gidiyorum. Ee, bu arada benim arabam nerede? Ha burada. Arabamı versin, bakın, ödeyem Hoppa, hop Hop, hop Hop, hop, hop Şşşş, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Aa, hadi çalım, hadi çalım Ananı satayım Neyse, dedik, olmaz Sekiz Elimiz, baltalar elimizde, kazmalar Tebimizde, kazma cebinden asıl şu onu bilmiyorum. Temizde olur bak oğlum. Temizde kazma da elimizde. Kazman alır. Arkadaşlar bu arada sizinle videoda mı yapayım? Arkadaşlar büyük bir tane villa yapalım mı? Yani e, e, bu videoda değil oğlum. Yani ben yapamam. Videoda yapamam. Yani başka bir videoda ya abim yapsın ya ben yapayım yapalım mı büyük bir tane ee, Yani ya zaten takipte az yorum yapabilir onun için yapacağım Ama yine de instagramda paylaştım Yapayım mı yapmayayım mı diye sorarız Bir böyle yaparım Arkadaşlar siz ayak derseniz ekstra havuz verin. Arkadaşlar yetişmiş mi şimdi de bırakıyoruz? Adam sattı lan yapmadım. Bir dakika şöyle şöyle arkadaşlar orada bu bunu biliyor musunuz? Orada mu? bir şey söyleyeceğim lan. Mo Moda finan değil. hangi şerefsiz bunu varıştıla? koymuş. Lan niye bari çalı koyuyor? Ben artık kilitledim bir daha değiştiremem. Oha, Shulker var. 1.12'de oynuyorum ama. İşte mod indirmenin güzellikleri. 1.12'de Shulker var. Ya da var mıydı? Yoktu. 1.12 Deep Google'da araştırdım. 1.12'de Shulker varydı. O zaman açacaksın. Sana ne? Ne kain? lülülülülülü kapıyı <gülüyor> he arkadaşlar balkonu nereye yap güzel soru ben, ben nereye bildim, ben bildim ben benim evimde bak bunu buraya yaparsam biliyorum zaten pencereyi gırıp yapacağım da e, zon... ben... pencere bizim dilde ben, ben, dur <gülüyor> buraya güzel bir tane kapıyı almak yapamazsın hadi 4 5. buradan şimdi böyle bir dakika lan diyorlar olmuyor ananı satayım olmuyor Hay ananı aa bu arada bir şey söyleyeceğim ben bunun üstünü böyle kapattım ama ben burayı damlum düşemek kararını aldım ona göre ne yapsam yapacağım, yapacağım kanka ev içimizin değil görsun ben de çalı evini pattır Bu arada böylesine bunu yapıyoruz yani neden böyle yaptım Çünkü buraya çıktı şeydi Ne? Ha. Ne? Neden Sen çünkü hayvan hmm. Neden oldu ya? Lan Lan oğlum Mal bir diyor Neden? Sen de neden? Lan, Sen yıkak Olmadık Hayvan Sen Can <gülüyor> siktir söylüyorum ben? şimdi hayvan değilsin <gülüyor> Neyse oğlum video çekin hadi Arkadaşlar bir dakika Oğlum manzara çok güzel Screenshot alırdım da videodayım. Oğlum manzarayı görmelisin <gülüyor> Bu manzara var ya 40 yıl hapiste yatmam da yani Sonra oyunun manzarası için hapse yattı. Hapse gitti. Arkadaşlar şimdi bize cam kapı lazım. Ay anan avrada. Ben bilmiyorum ne yapıyorum. Araba için. Let's go konan anan avrada. Ney? Apple globali. Olmadı mı dedikten adam. Şerefsiz bir şey. Hey anka can şeles bir dakika Burası şundan yapmam nasıl oluyor ettiyorum ya, ya bundan lazım ben Ha, bunu böyle yapamıyorum. Bir dakika. Detsu. Bakın bize bundan lazım. Çil. Çili nereden tapayım? Nasıl bulayım? Ben en iyisi uyuyayım. <gülüyor> Çil mi lazım? Çil nereden bulabilirim? Çil. Oğlum bir dakika lan. Yakala <gülüyor> <Bir dakika>, lan. <gülüyor> ne <lazımdı? Dur. gülüyor> Lapis, lazım ne? Dur. Lapis lazuli lazım. Kaktüs yeşili, aynen. gül kırmızısı, gül kırmızısı. Tamam. Anladım. Bunların hepsini buna gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü bize tam kapı lazım. Ne Biliyorum kanka götürdüm onu. E, ne? Oğlum sandım yanımda kırgın var Arkadaşlar bu tarafta bence var Anlamadım Burada bence vardı İlla yeşil mi olmalı? İlla kaktüs yeşil mi olmalı? Nereden bulacağım kaktüsü? Kul kırmızı mıydı? Nerede? Olmaz ben video çekim Allah kaktü değil mi ne heh tıbı tıbı hadi bir dakika ben bir şey yapsam yani bu hile değil sadece aramaması camiye modi hee bir hıh hı, hı, hı. bir dakika nerede bu abim dedi ki burdan düpedüz git bulacağım bulasam düpedüz gidince tuba, tuba. panda mı lan o Oh. Karpuz yeşildi. Karpuz yeşil olmaz mı? Karpuz yeşildiği için mesela. Zaten. Neyse dur ben bir öleyim. Oğlum. <gülüyor> Ölürsem. Neyse öleyim. Ki cami modi sıfır enter anlasıldı ha neyse biz onu buluruz ııı ee, bu arada kaktüs yeşili nasıl yapıyorum kaktüsler sen bir süsle kaktüs Kakt... illaki bir kaktüs yeşili hay anana ana, ana. ben kaktüs neden bulayım lan kaktüs gitsen yani. hangi tarafa dümdüz gideyim Fartör. Nasıl yani Fartör. O zaman kapı taraftan çık. Salak salak konuşma. sana. Ben de Nasıl Dur, anana, yanımızda düzgün bir tane böyle adacı bir kaktüs bulasam yerde yok. Nereden bulabilirim? Kanka. Tamam. O Kanka da kaktüs şeyi nereden buluyorsun? Kaktüs tohumu nasıl buluyorsun? Tohumu yok Bu ne? Tamam, yiyorsun. Nasıl yosun? Kanka tamam. şimdi bir yosun. Dur. Hilofern hmm. ne abi? Ice sphere. Bir dakika Ben bu kaktüs taşını bulmalıyım. Bulabilirim. ne Arkadaşlar, o zaman biz uzun bir tane yolculuğa çıkıyoruz. Atım var lan. Atım mı var lan? <gülüyor> Okay ka burada olmasın. Hadi ne ola bir tane kaktüs lazım. Allah razı olsun bir tane kaktüs abi. Pembe kuyruğu. O ben 3 tane buldum. Ha neyse bir dakika o zaman e, ben onu videodan düşürü falan böyle ararım. Ne bileyim şimdi siz sormayın. Eee bakacağım ona. Ha tamam. falan işte arayacağım bakayım düpedus falan oraya buraya gideceğim. biz bu videoda ne yapalım? Sadece ben biliyorum. Çağ devrini yapayım yani. Yok. E, o zaman Arkadaşlar bir dakika o zaman kapanış edeyim. Ne bileyim şimdi biraz e, araştırayım. Bir dakika nerede bu? Heh. Arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiysen like atmayı abone olmayı unutmayın. Hadi bye bye.